Bugün Rusya Federasyonu Başkanı ile telefonda görüşmek için inisiyatif kullandım. Sonuç sessizlik. Halbuki sessizlik Donbas'ta olmalı. Bu nedenle bugün tüm Rusya vatandaşlarına seslenmek istiyorum. Bir Cumhurbaşkanı olarak değil, Ukrayna'nın vatandaş olarak. Sizinle bizi ayıran 2000 kilometre aşkın ortak sınırımız var. Bütün sınır boyunca neredeyse 200 bin kadar askeriniz var. Binlerce askeri araçlarınız var. İktidarınız o askerlere başka bir ülkeye doğru bir adım ileri gitmeye izin verdi. Ve bu adım Avrupa kıtasında büyük bir savaşın nedeni olabilir. Bugünlerde neler olabileceği hakkında bütün dünya konuşuyor. Sebep herhangi bir provokasyon ile ortaya çıkabilir. Herhangi bir kıvılcım. Bu kıvılcım her şeyi yakmaya yeter. Size diyorlar ki bu yangın Ukrayna halkına özgürlük getirecek. Fakat Ukrayna halkı özgür geçmişini hatırlıyor ve kendi geleceğini inşa ediyor. İnşa ediyoruz, yıkmıyoruz. Size her gün televizyonlarda anlatıldığı gibi değil. Sizin haberlerinizdeki Ukrayna ile bizim gerçek hayatımız tamamen birbirinden farklı iki ülke ve onların arasında ve onların arasındaki fark bizim Ukraynamız gerçek. Size bizim naziler olduğumuzu söylüyorlar. Ama nazilere karşı kazanılan zafer için 8 milyondan fazla can veren bir halk nazilere destek verebilir mi? Ben nasıl bir naz olabilirim? Bunu bütün savaşı Sovyet ordusunda piyade olarak tamamlayıp bağımsız Ukrayna'da albay olarak vefat eden, benim dedeme anlatın. Size Rus kültüründen nefret ettiğimiz söyleniyor. Nasıl herhangi bir kültürden nefret edersin ki? Komşular birbirini her zaman kültürel olarak zenginleştirir. Ama bu onları bir bütün yapmaz. Bizi sizlerde eritmez. Biz farklıyız ama bu bizi düşman etmez. Biz kendi tarihimizi kendimiz belirlemek ve inşa etmek istiyoruz. Barış, sükunet, dürüstlük içinde. Size Donbass'ta saldırı emri vereceğimi söylediler. Sorgusuz sualsız bombalayacağımızı, ateş açacağımızı söylediler. Ama sorular var. Çok basit. Kime ateş açacağız? Neyi bombalayacağız? Donetsk. Hani onlarca defa bulunduğum, insanların yüzlerini gözlerini gördüğüm, orayı mı? mu arkadaşlarımla gezdiğim yerlerimi. mi? Donbass Arena'yı mı? Bizim oğlanlarla Euro'da yerlilerle beraber taraftarlık yaptığımız. Bizim takım kaybettiğimizde gidip demlendiğimiz Şerbakov Parkı mı? Nuhans, en iyi arkadaşımın annesinin yaşadığı evi mi? En iyi arkadaşımın babasının defnedildiği yeri mi? Farkına varın şu anda Rusça konuşuyorum. Ama Rusya'daki hiç kimse bu yerlerin, bu olayların, bu isimlerin bizim için ne ifade ettiğini anlayamaz. Bütün bunlar size çok yabancı. Tanıdık gelmiyor. Burası bizim toprağımız, bizim tarihimiz. Siz ne için savaşacaksınız? Ve kiminle? Bir çoğunuz Ukrayna'ya gelip gitti, bir çoğunuzun akrabası var burada. Kiminiz buradaki üniversitelerde okudu, kimisinin de burada arkadaşları var. Bizim karakterimizi biliyorsunuz, bizim insanlarımızı, bizim prensiplerimizi biliyorsunuz. Neye değer verdiğimizi çok iyi biliyorsunuz. Kendinizi dinleyin, aklı selim düşünün ve bize kulak verin. Ukrayna halkı barış istiyor, Ukrayna iktidarı barış istiyor. İstiyor ve bunun için elinden gelen her şeyi yapıyor. Biz yalnız değiliz ve bu doğru. Birçok ülke Ukrayna'yı destekliyor. Niçin? Çünkü ne pahasın olursa olsun barış olsun değil. Barış, prensipler, adalet ve uluslararası hukuk, iradenin hakkı, kendi geleceğini seçme hakkı, toplumun güvenlik hakkı, her insanın tehditsiz yaşam hakkı, bunların hepsi bizim için önemli. Bunların hepsi dünya için de önemli Eminim ki bunlar sizin için de önemli Eminiz ki bize savaş lazım değil Ne soğuk savaş, ne sıcak, ne de hibrit Ama eğer birlikleriniz üzerimize gelirse Ülkemizi, özgürlüğümüzü, hayatlarımızı, çocuklarımızın hayatlarını elimizden almaya çalışırlarsa Biz de savunacağız biz saldırmayacağız, biz savunacağız. Üzerimize gelirken, saldırırken bizim yüzlerimizi göreceksiniz. Sırtımızı değil, yüzlerimizi göreceksiniz. Savaş büyük bir beladır. Bu belanın da büyük bir bedeli vardır. Bu kelimenin bütün manalarında insanlar parasını, itibarını yaşam kalitesini özgürlüğünü daha da önemlisi yakınlarını ve kendini kaybediyor savaşta her zaman bir şeyler eksik kalır savaşta fazla olan ise acı kir kan ve ölüm binlerce ve on binlerce ölü Size Ukrayna'nın Rusya için tehdit olduğunu söylüyorlar. Bu geçmişte olmadı, şimdi de yok, gelecekte de olmayacak. NATO'dan güvenlik garantisi istiyorsunuz. Biz de kendi güvenliğimizin garantisini, Ukrayna'nın güvenliğini sizden, Rusya'dan ve Budapest'e memorandumun diğer garantörlerinden talep ediyoruz. Bugün biz herhangi bir savunma alyansının içinde yer almıyoruz. Ukrayna'nın güvenliği komşularımızın güvenliğine bağlı. Bu nedenle ki bugün tüm Avrupa'nın güvenliğini konuşmamız lazım. Bizim ana gayemiz Ukrayna'da barış ve vatandaşlarımızın Ukraynalıların güvenliği. Bu konuda herkesle konuşmaya hazırız. Sizlerle konuşmaya hazırız. Farklı biçimlerde, herhangi bir alanda savaş herkesi bütün garantilerden mahrum eder. Güvenlik garantisi hiç kimsede olmayacak. Kim bundan en çok etkilenecek? İnsanlar. Kim bunu en çok istemiyor? İnsanlar. Kim bundan en çok etkilenecek? İnsanlar. Kim bunu en çok istemiyor? İnsanlar. Kim bunu durdurabilir? İnsanlar, aranızda bu insanlar var mı? Eminim kanaat dönderleri, gazeteciler, müzisyenler, aktörler, sporcular, bilim adamları, doktorlar, blogerler, standartçılar, tiktokçular ve diğerleri. Sıradan insanlar, sıradan, sade insanlar, erkekler, kadınlar, yaşlılar, çocuklar, babalar ve en önemlisi anneler. Aynı Ukrayna'daki insanlar gibi. Aynı Ukrayna'daki iktidar gibi ne kadar size tersini ikna etmeye çalışsalar da biliyorum ki bu benim seslenişimi Rusya televizyonlarında göstermezler. Ama Rusya vatandaşlarının bunu mutlaka görmeli ve doğruyu bilmeli. Doğru nedir? Geç olmadan durmak lazım. Şayet Rusya yönetimi barış için bizimle aynı masaya oturmak istemiyorsa... Belki sizinle masaya oturur, Ruslar savaşı istiyor mu? Ben bu soruya gerçekten cevap vermek isterdim. Ama bu sorunun cevabı sadece Rusya Federasyonu'nun vatandaşları size bağlı. Rusya Federasyonu'nun vatandaşları